Bugün 5 Şubat 2022 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcundaki ay güne meraklı ve girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Koç burcundaki ay Oğlak burcundaki Mars'la dik açı yapacak. Sabah saatlerinden itibaren enerjimiz artabilir ve kişisel arzu ve amaçlarımız için daha hevesli olabiliriz. Yakınlarımızdaki kişilerle yakınlaşma ve ilişki kurmak isteyebiliriz. Bunu yaparken bencil ve sabırsız olmamaya çalışmalıyız. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmakta fayda var.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 Öğle saatlerinde Koç burcundaki Ay ile Oğlak burcundaki Venüs arasında etkileşecek dik açı, sosyal konularda ve kişisel konfor alanlarında bazı uyumsuzluklara ve memnuniyetsizliklere sebebiyet verebilir. Çevremizdeki kadın figürlerle iletişimde sorunlarla karşılaşabiliriz. Alışveriş yapma isteğimiz artabileceğinden bütçemizi zorlayabiliriz. Bugünlük harcamalarımıza dikkat etmeli, sadece ihtiyacımız olan ürünler için para harcamaya özen göstermeliyiz. Akşam saatlerinde Koç burcundaki Ay, Kova burcundaki Güneş ve Satürn'e olumlu açı yaparak zihinsel dengemizi ve motivasyonumuzu güçlendirebilir. İçinde bulunduğumuz durumlara mantıklı yaklaşabilir, isteklerimizle sorumluluklarımızı dengeleyebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.